Merhaba arkadaşlar 9-15 Ocak haftasının astrolojik gündemini değerlendireceğiz bu video içerisinde ee... Yengeç dolunayı sonrası bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor. Geçtiğimiz hafta özellikle Ay'ın, Lilith'in, dişil enerjinin ve duyguların çok yoğun olduğu bir e, dolunayı geride bırakmış olacağız. E, tabii ki aynı zamanda Sirius'la da e, oldukça bağlantılı bir dolunaydı. E, Halihazırda etkileri tabii ki devam ediyor olabilir. E, duygusal gelgitler ve yoğunluklar devam ediyor olabilir bu hafta itibariyle ama biraz daha dolunayın etkilerini sindirmeye başlayacağımız bir hafta gibi gözükmekte. Bakalım bu haftanın hangi astrolojik etkileşimleri var ve burçları bu hafta neler bekliyor. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz arkadaşlar abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. ve Aynı zamanda aşağıdaki açıklamalar kısmından telegram grubumuza katılabilir. Beni instagram opikus adresinden de takip edebilirsiniz. Dedikten sonra hemen 9 Ocak haftasının Astrolojik gündemini yorumlamaya başlayalım istiyorum. Evet 9 Ocak tarihinde Venüs ve Mars arasında bir üçgen açı oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Mars hali hazırda Retro pozisyonda 12 Ocak'a kadar da retro hareket e, devam edecek. E, zaten bu konuya dair bir video paylaştım. Özellikle değişken burçların ikizler, başak, balık ve e, yay burcu e, yoğunluğu taşıyan haritaların ciddi anlamda sarsıldığı, yorulduğu, fiziksel anlamda halsiz ve yorgun hissettiği, bazı kazalar ve aksaklıklar yaşadığı, bazı öfke nöbetleri ve mental yorgunluklar yaşadığı bir süreç, artık bu hafta itibariyle geride kalıyor ve son görünümü de 9 Ocak tarihinde Venüs'le yapıyor Mars. Aslında Venüs ve Mars arasındaki üçgen açı çok keyiflidir. Özellikle ikili ilişkilerde tutkuların ön plana çıktığı, uyumun ve ahengin yakalandığı, eril ve dişil prensiplerin uyumlu bir şekilde ilerleyebildiği, ilişkilerde romantizmin daha ön planda olduğu e, hayata dair motivasyonumuz, bizi mutlu eden gelişmelere dair aksiyon alabilmek için aslında e, bizi motive eden konuların varlığının ortaya çıktığı bir etkileşimdir. Dolayısıyla bu pazartesi penkis sendromda olacak gibi gözükmüyor. Oldukça hareketli, e, oldukça e, fiziksel anlamda yeterli hissedeceğimiz ve bugüne kadar beklediğimiz, işte üzerinde duramadığımız, enerjik hissedemediğimiz konulara dair artık güzel plan ve programlar yapabileceğiz. Yine ilişkilerde de bir takım hareketlilikler olacaktır. Uyum ve ahengi yakalayabilmek adına. Evet bu görünümün 8 derece kolva ve 8 derece ikizler burcunda meydana geldiğini görüyoruz. Özellikle hava ve ateş gruplarının bu ilk 10 derecesinde pozitif etkileşimler yaşanacağını söyleyebiliriz. Aslında Mars gider ayak güzel açılar yapıyor bu hafta itibariyle arkadaşlar. Biliyorsunuz Mars'ın ikizler burcu transiti boyunca büyük bir kısmında retro hareketiyle beraber Neptünle e, kara görünümleri mevcuttu. İşte e, bu etkileşimler tabii ki bizde halsizlik, yorgunluk, melankolik bir ruh hali, bazen ilişkilerde skandallar, yalanlar, ihanetler, kanma, kandırılma gibi e, temaları e, haliyle ortaya çıkarttı. E, birkaç ay boyunca bu gibi gündemlerle ilgilenmek durumunda kaldık. Şimdi ise tabii ki derece bazında baktığımız zaman, ee, aslında e, Neptün'le, Jüpiter'le de güzel kontaklar kurulduğunu görüyoruz. E, yani burada e, Mars'ın e, orb açısından biraz e, daha düşük olsa daha Jüpiter'le, e, Neptün'le de güzel kontaklar olacak hafta boyunca. Evet geçtiğimiz aylarda yaşamış olduğumuz şanssızlıklar ve talihsizlikler yeni bir plan ve programla iyileştirilebilir gibi gözüküyor. Biraz ilahi anlamda destekler alacağımız ve harekete geçtiğimiz zaman bazı durumları toparlayabileceğimize dair sinyallerin etkili olacağını söyleyebilirim. Keza Mars'ın serbestte de çok güzel görünümleri var. Yani bu hafta boyunca aslında Mars'ın çok güzel görünümleri var arkadaşlar. Genel hatlarıyla bunu ifade edebilirim. Bu etkileşimle birlikte bizi besleyen kaynaklara dair bazı farkındalıklar yaşayacağız. Harekete geçmek, aksiyon almak, hayat enerjimizi yeniden toparlayabilmek adına nasıl bir plan yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz bunları tespit edeceğiz. Ve zaten bu hafta sonrasında da bunlarla alakalı hareketlilikler yaşanacaktır diye düşünüyorum. Evet 12 Ocak tarihinde Mars retrosu bitiyor. 8 derece ikizler burcundaki Mars retro hareketini tamamlayıp düz seyrine geçecek. Burada artık 30 Ekim tarihi itibariyle başlayan o yönsüzlük, o kararsızlık fiziksel anlamda bizi düşüren etmenler artık son buluyor. Tabii ki yine Mars 8'ler burcundaki transitini sürdürecek. Mart ayına kadar, Yengeç Burcu'na geçene kadar ama retro hareketiyle beraber gelen o hevessizlik ve isteksizlik halinden de kurtulacağız. Biraz daha hareketli olmaya başlayacağız. Özellikle yine biraz önce saymış olduğum gibi İkizler, Başak, Balık ve Yay Burcu temalarında sorun yaşayanlarınız varsa bu alanlarda artık bu 30 Ekim'den beridir yaşamış olduğunuz karışıklık ve yönsüzlük duygusunu arkanızda bırakarak daha net bir şekilde, hızlı bir şekilde o geçen zamanı kapatmak için e, aksiyon almaya başlayacağınız bir hafta olacaktır. Hafta ortasından itibaren artık harekete geçmeye başlayacaksınız ve geçmiş açıkları kapatacaksınız gibi gözükmekte. Mars Retrosu'na dair bir video var zaten kanalda. Dileyenler o videoyu daha detaylı bir şekilde dinleyebilirler. Geldik 13 Ocak tarihine. 13 Ocak tarihinde ise Güneş ve Neptün arasında güzel bir görünüm var arkadaşlar. Demek ki artık Neptün'ün pozitif yönlerini deneyimlemeye başlıyoruz. Yani hayallerimiz için, hedeflerimiz için, bizi motive eden konular için. Bazı destekler görmeye başlıyoruz arkadaşlar bu hafta itibariyle. Yani enerjimizi toplayacağımız, gücümüzü elimize alacağımız, e, hayallerimizi, umutlarımızı, hedeflerimizi başkalarının e, kaderine veya başkalarının e, hareketine, aksiyonuna e, bırakmayacağımız ve inisiyatifi e, kendi üzerimize alacağımız ve hayatımızın direksiyonuna geçeceğimiz bir hafta olacak aslında bu hafta. Belki de dolunayla beraber yaşamış olduğumuz yüzleşmeler o duygusal yoğunluktan sonra böyle net ve sert kararlarda alma eğiliminde olabiliriz. Genel hatlarıyla gördüğünüz gibi zaten keyifli bir gidişi var haftanın. Bu anlamda oldukça güzel bir şekilde ilerleyecektir. Ancak 14 Ocak tarihine biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Zira Venüs ve Uranüs arasında bir kare görünüm meydana gelecek. Bu etkileşim özellikle 15 derece civarında meydana gelecek boğa ve kova burcunda dolayısıyla sabit burçların bu orta derecelerinde tetikleyecek yani akrep, boğa, kova ve aslan burçlarının orta derecelerinde biraz sert etkileşimler olacak. Tabi Venüs-Uranüs karesi ile beraber aslında parasal anlamda, ekonomik anlamda öngörülemeyen ani gelişmelerin olabileceğini, ikili ilişkilerde ani kopuşların, ani başlangıçların, birden yükselen bir ivmenin, birden düşen bir ivmenin gerçekleşmesi gibi biraz dengesizlikler olabilir, yükselen duygular olabilir. Şartlar ve koşullar çok hızlı bir şekilde güncellenip değişebilir. Dolayısıyla tabii ki duygusal anlamda da gelgitler yaşatabilir bize bu etkileşim. Yani hafta sonuna doğru özellikle ikili ilişkilerde büyük riskler almamaya gayret göstermeliyiz. Bununla beraber tabii ki ekonomik anlamda da... E, ...önünü göremediğimiz, çok da garanti olmayan alanlarda bulunmamamız gerekiyor. Yine tabii ilişkilerde özgürlük çanlarının da çalacağı, özgürlük için ilişkiyi, özgürlük için farklı değerleri... ...feda edebileceğimiz bir hissiyat içerisinde olacağımız için bu konuda da çok fevri olunmaması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle tabii ki 8 Kasım tutulmasına benzer açılar tetikleneceği için... Bu alandan beridir yani bu tarihten beridir yaşanan o baskı ve sıkıntılar varsa artık belki de pik noktasına gelebilir ve Resler çekilebilir, kılıçlar çekilebilir, duygulardan muaf bir şekilde ilerleyeceğimiz ve biraz daha işin içine mantık katacağımız, kendi özgürlüğümüzü öne çekeceğimiz bir görünümden bahsedebiliriz arkadaşlar. Zaten Venüs Kova Burcunda da özgürlükçü bir yaklaşım vardır. İlişkilere karşı da karşılıklı saygının, özgürlüğün ve dostluğun esas olduğu ilişki modellemeleri daha çok ön plana çıkar. Hal böyleyken bu ilişki modeline uygun olmayan örnekler biraz sıkıntıya düşebilir gibi gözükmekte. Evet bu enerjilerle beraber haftayı tamamlıyoruz. Görüldüğü gibi özet geçecek olursak. Venüs ve Mars arasındaki muhteşem üçgen açıyla başlatıyoruz haftayı ve bu hafta itibariyle Mars Retrosu bitiyor. Bu zaten bu haftanın <gülüyor> ve belki de son birkaç ayın en güzel haberi. Bununla beraber Güneş ve Neptün arasında yine güzel bir görünüm meydana gelecek ancak hafta sonuna doğru Venüs ve Uranüs karesine dikkat etmemiz gerekecek arkadaşlar. Genel hatlarıyla keyifli bir etkileşim var. Yalnızca hafta sonunda dediğim gibi bu ani iniş çıkışlı durumlardan kendimizi biraz da fayda olacaktır. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor? Eğer buraya kadar dinlediyseniz, videoyu beğenip tıklarsanız, yorumlarınızı yaparsanız memnun olurum. Ben hemen Koç burcuyla başlamak istiyorum. Merhaba sevgili Koç burçları. Bu hafta Venüs Mars etkileşimiyle beraber özellikle önemli kararlar alacağınız, geleceğinize dair, dostluklarınıza ve arkadaşlıklarınıza dair bazı planlamalar ve programlar yapacağınız, belki de yeni insanlarla tanışacağınız gündemler etkin olacak gibi gözükmekte. Bununla beraber Mars Retrosu bitiyor. Üçüncü ayınızda sevgili koçlar gözün saydın. Özellikle o zihninizin içindeki odacıklarda e, birkaç aydır gerçekten oldukça yoruldunuz ve zorlandınız. Şimdi ise daha rahat bir şekilde kendinizi ifade edeceksiniz. Daha hareketli bir sürece gireceksiniz ve... Size yapılan haksızlıklar ve yanlışlıklar varsa bunlarla alakalı da dönüşünüz muhteşem olacak gibi gözükmekte. Hafta sonuna doğru özellikle Venüs-Uranüs karesi biraz dikkat çekmekte. Bu bağlamda parasal konular, kariyer gelirleri ve harcamalarınızla alakalı daha temkinli olması gereken bir kapanış olacak. Onun dışında zaten oldukça keyifli bir hafta olacağını söyleyebilirim. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Sevgiler. Merhaba sevgili Boğa Burçlarım. Evet, Venüs ve Mars arasındaki etkileşime baktığımız zaman özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir gibi bu hafta iş arayanlarınız veya mevcut işinde yükselmek isteyenleriniz, geliriyle alakalı bir takım beklentileri olanlarınız varsa bunlarla ilgili aslında çok şanslı etkileşimlerde olacaklar, bir vesileyle parlayacaklar ve hak edilen noktaya daha rahat bir şekilde ulaşabilecek gibi gözüküyor boğa burçları. E, ve bu haftanın en müjdeli haberi Mars retrosunun bitmesi. E, ikinci evinizde uzun zamandır Mars retro pozisyonda e, bu süreçte bir takım mali sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Kendi değerinizle alakalı e, sorgulamalar yapmış olabilirsiniz. Şimdi ise kazançlarınızı artırma zamanı başlıyor. Sevgili boğalar artık paranın nasıl harcanması gerektiğini ve kendinize nasıl değer oluşturmanız gerektiğini biliyorsunuz. Hafta sonuna doğru Venüs-Uranüs karesi özellikle ikili ilişkiler ve otorite konumundaki kişilerle alakalı e, beklenmedik gelişmeleri tetikleyebilir. E, bu bağlamda e, çok e, özgürlükçü ve çok sert bir tutum benimsememeniz önemli olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında güzel ve keyifli bir hafta sizleri bekliyor. Mutlu haftalar, sevgiler. Merhaba sevgili ikizler burçlarım. Evet e, bu haftaya Venüs-Mars arasındaki üçgen açıyla başlıyoruz. Bu etkileşim özellikle sizin uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir seyahat, bir eğitim veya kendinizle alakalı bir yolculuk olabilir. Bu bağlamda belki yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, daha cesur ve daha dinamik hissedeceğiniz ve hayalleriniz için, hedefleriniz için aksiyon alma noktasında hiç ummadığınız kişilerden belki de destekler göreceğiniz bir gündem söz konusu. Yine yalnız olan ikizler burçları farklı insanlarla da bu hafta itibariyle tanışabilirler. Bununla beraber e, siz yükselen ikizlere verebileceğim en güzel müjde Mars Retrosu bitiyor bu hafta. <gülüyor> Gerçekten buraya alkış efekti falan koymam lazım ama e, geçmiş olsun sevgili ikizler burçlarım. E, özellikle kendinizi uzun zamandır yorgun, halsiz, hasta, Bitkin, isteksiz hissediyor olabilirsiniz. Hayat enerjiniz sanki böyle şırıngayla çekilmiş gibi e, o yataktan o yatağa veya işte o gündemden o gündeme savruluyor olabilirsiniz. Şimdi ise artık toparlanma zamanı, harekete geçme zamanı artık Mars'ın burcunuzdaki son günleri e, bol bol koşturup aradaki açığı kapatma zamanı sevgili ikizler Evet hafta sonu ise Venüs Uranüs karemiz var. Bu etkileşim özellikle biraz ruhsal anlamda sizi karıştırabilir. Dediğim gibi hayattaki beklentileriniz, hedefleriniz, yeni tanıştığınız insanlar ve onlarla olan paylaşımlarınız, bilinçaltınız, travmalarınız varsa yurt dışı ile alakalı gündemler noktasında ani ve keskin virajlar almamaya gayret gösterin. Güzel bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili yengeç burçlarım. Haftaya Venüs-Mars üçgeniyle başlıyoruz. Özellikle burada tutkularınızın ön plana çıkacağı varsa gizli bir ilişki veya gizli bir isteğiniz veya sizden hoşlanan bir takım insanlar, bunlarla alakalı bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda kendiniz alakalı da bazı konuları fark edeceksiniz. Yani gerçekten ruhunuzun arzusu nedir? Mali anlamda kayıplar olduysa bunları nasıl halef edebilirsiniz? Aslında. Ee, bilinçaltınızda hangi korkularınız ve kaygılarınız var bunları iyileştirmek için harika bir süreç olacaktır ve bu hafta Mars retrosu bitiyor size de aslında müjdeli haberi verebiliriz Çünkü Mars uzunzunca bir süredir 12 evinizde retro pozisyonda burada e, biraz daha içinizde kapanmış olabilirsiniz e, rüyalar çok aktif hale gelmeye başlamış olabilir bir e, çok fazla hareket etmek istemediğiniz, çok fazla aksiyon almak istemediğiniz, etliye sütliye karışmak istemediğiniz bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Şimdi ise artık travmalarınızla ve korkularınızla yüzleştiniz. Harekete geçme zamanı sevgili yengeç burçları. Hafta sonuna doğru Venüs-Uranüs karesi var. Özellikle mali konularda ödemeler ve borçlarla alakalı temalarda biraz daha temkinli olunması gerekecek. Güzel bir hafta olsun Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan burçlarım. Haftaya Venüs Mars üçgeniyle başlıyoruz. Bu etkileşim özellikle ikili ilişkiler alanında size güzel hareketlilikler katacak gibi gözükmekte. Belki bir çoğunuz arkadaş ortamından birisiyle yeni bir ilişkiye başlayabilir, güzel bir ortaklık kurabilir veya dostlarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Bununla beraber Mars Retrosu bitiyor bu hafta. Bu da müjdeli bir haber özellikle kariyer gelirleriniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve hedefleriniz, hayallerinizle alakalı savrulduğunuz bir dönemi geride bırakıyorsunuz ve hızla. Hayallerinizin peşinden koşma zamanı başlıyor sizin için. Hafta sonuna doğru ise Venüs-Uranüs karesi etkin. Ee, burada tabii özellikle ikili ilişkilerde, ortaklı girişimlerde veya ikili ilişkilerdeki gelecek planlamalarıyla alakalı konularda e, restleşmeler veya özgürlük isteklerinin hat safhaya çıktığı durumlar ve süreçler yaşanabilir. Daha sakin kalmak, hemen yakıp yıkmamak yerinde olacaktır gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçlarım, evet haftaya Venüs-Mars etkileşimiyle başlıyoruz. Özellikle iş hayatınız, sağlığınız, kariyerinizle alakalı konularda şanslı bir sürece gireceksiniz bu hafta itibariyle ve müjde. Mars Retrosu bitiyor. Ee, Sizlerde oldukça hırpalanan ve zorlanan burçlardandınız. Mars Retrosu boyunca kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı belki ebeveynleriniz ve otorite konumundaki kişilerle alakalı olarak ciddi anlamda zorluklar yaşadınız. Şimdi ise artık harekete geçme zamanı. Rakip tanımayacağınız ve zirveye oynayacağınız bir süreç sizi bekliyor olacak. Bununla beraber hafta sonunda Venüs Uranüs karemiz var. Burada özellikle çıkacağınız seyahatler yapacağınız programlamalarla alakalı Aynı durumlarla yükselebilir. Daha dikkatli olmakta da fayda olacaktır. Biraz daha bağışıklığınıza dikkat edin. İş ortamında konuştuklarınıza, paylaştıklarınıza, ekip arkadaşlarınıza karşı da temkinli olmakta fayda olacaktır. Sevgili Başaklar, güzel ve mutlu bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları Haftaya Venüs Mars etkileşimiyle başlıyoruz Özellikle aşk hayatınızda ciddi hareketlenmeler olacak gibi gözüküyor Şanslı olacağınız bir hafta bu hafta Gerçekten artık şans yavaş yavaş yüzünüze gülmeye başlayacak Ve müjde Mars retrosu bitiyor Uzun zamandır biliyorsunuz Mars ikizler burcunda retro hareketini gerçekleştiriyordu Tabii ki aslında Mars bu bağlamda sizi destekliyordu ancak dedikodular, söylemler, seyahatler, planlar ve iletişim aksaklıkları noktasında da sorunlar yaşadınız. Şimdi ise seyahat, bol bol gezmek, tozmak, sohbet, muhabbet önemli olacak. Yeni eğitimlere katılabilirsiniz. Yurtdışı gündemleriniz veya hukuksal gündemleriniz varsa burada da hareketlilikler söz konusu olabilir. Hafta sonuna doğru ise Venüs-Uranüs karesi etkin olacak. Özellikle tabi burada parasal konularla ilgili olarak dürtüsel harcamalar yapmamaya çalışın. Başkalarının borçları, başkalarının sorunlarıyla çok fazla ilgilenmemeye çalışın. Kendi istekleriniz ve heyecan adrenalin duygunuzun çok da peşinden gitmemeye gayret gösterin. Sevgili terazi burçları güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili krep burçları haftaya Venüs ve Mars arasındaki etkileşimle başlıyoruz. Özellikle aile hayatınız, eviniz, yuvanızla alakalı konularda pozitif etkileşimler yaşayabilirsiniz. Ev almak, aileden destek görmek, mali anlamda e, emeklerinizin karşılığını almak açısından pozitif etkileşimler mevcut. Bununla beraber Mars retrosu bitiyor bu hafta itibariyle. Mars uzun zamandır 8. evinizde pozisyondaydı Burada özellikle mali konular, ortaklaşa gelir gider dengesi, sizin e, aslında kendi içinizde saklamış olduğunuz bilinçaltı travmalarınız ve kaygılarınızla yüzleştiğiniz bir süreç geride kaldı. Şimdi ise artık e, biraz daha hareketli olacağınız ve korkularınızın üzerine gideceğiniz bir süreç etkin olmaya başlayacak. Bununla birlikte hafta sonunda Venüs Uranüs karesi var. Özellikle ikili ilişkilerde, evliliklerde, aile içi etkileşimlerde ani gelişmelere karşı tedbirli olmakta fayda olacaktır. Hemen res çekmemek ve aniden karar almamak çok daha yerinde olacak gibi gözüküyor sevgili Akrepler. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler. Hoşça kalın. Merhaba sevgili yay burçları haftaya Venüs ve Mars arasındaki pozitif etkileşimle başlıyoruz özellikle çok güzel haberler alabileceğiniz yeni ilişkilere başlayabileceğiniz yeni ortaklık teklifleri ve ilişki bir adım öteye taşımak adına ...daha e, uyumlu ve ahenkli hissedeceğiniz bir hafta başlangıcı olacak gibi gözükmekte. E, bununla beraber müjde Mars Retrosu bitiyor. Siz de e, Mars'ın ikizler Burcu transitinden e, en çok nasibin alanlardansınız. Özellikle evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda sürekli olarak bir çatışma enerjisine maruz kaldınız. E, ve burada aslında ikili ilişkilerin savaş alanına, alanına döndüğü bir e, dönem deneyimlediniz. Bilhassa evlilikle alakalı geçmiş problemlerin çok fazla karşınıza döküldüğü bir süreci geride bırakmış olabilirsiniz artık bu alanda aksiyon alma zamanı geldi sevgili yay burçları Hafta sonuna doğru ise. Venüs ve Uranüs arasında bir kare görünüm meydana gelecek. Özellikle sağlık konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Bununla beraber iş ortamında konuşulanlar, dedikodular, e, mobbinglerle alakalı da temkinli olunmalı. E, hayat rutinlerinizi ani bir şekilde değiştirmek çok sert ve e, etkili kararlar almaya çalışmak iyi olmayacaktır. E, onun dışında haftanın genel etkileri güzel sevgili yay burçları. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları haftaya Venüs ve Mars arasındaki pozitif etkileşimle başlıyoruz. Özellikle parasal konularda çok güzel destekleyici şanslı görünümler mevcut haritanızda. Burada yeni bir işe girmek istiyorsanız mali anlamda zam veya terfi istiyorsanız bununla alakalı da destekleneceğinizi Hafta ortasında Mars Retrosu bitiyor. Müjde ee, özellikle sağlıkla alakalı konularda iş hayatınız, gündelik rutinleriniz, belki psikolojinizle alakalı konularda ciddi anlamda zorlanmış olabilirsiniz. Geçtiğimiz e, birkaç aylık süreç içerisinde şimdi ise hızlanıyorsunuz, aksiyon almaya başlıyorsunuz. Özellikle spora başlamak, fiziksel anlamda harekete geçmek size iyi gelecektir sevgili oğlak burçları Hafta sonuna doğru ise Venüs ve Uranüs karesi etkinliğini göstermeye başlayacak. Burada özellikle tabii ki harcamalar noktasında dikkatli olması gerekiyor. Yine yaşanan ani gelişmelerde kendinizi değersiz ve yetersiz hissetmeniz çok da iyi gelmeyecektir. Hızlı karar almak zorunda değilsiniz. Hemen bir şeyleri yoluna koymak zorunda değilsiniz. O yüzden sakin kalmaya gayret göstermek yerinde olacaktır. Sevgili oğlaklar güzel bir hafta olsun. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçlarım. Evet haftaya Venüs ve Mars arasındaki etkileşimle başlıyoruz. Zaten Venüs sizin burcunuzda ve bu haftada adınızdan sıkça söz ettireceksiniz gibi gözüküyor. Ve bu noktada özellikle yeni aşklar, yeni bağlantılar, heyecan verici gelişmeler etkin. Kendinizi her zamankinden daha güzel, daha çekici hissedeceğiniz bir hafta olacak gibi gözükmekte sevgili kovalar. Hafta ortasında Mars Retrosu bitiyor ee, ve artık e, özellikle çocuklarınızla alakalı, aşk hayatınız ve projelerinizle alakalı e, bir türlü aksiyon alamadığınız konular varsa, bir türlü gerçek arzunuzu ve tutkunuzu tespit edemediğiniz alanlar varsa bunlarla ilgili olarak artık rahat bir nefes almaya başlayacaksınız ve sahalara tekrar döneceksiniz. Hafta sonunda ise venüs Uranüs Kalesi etkinliğini e, sağlayacak. Burada özellikle aile içi bir takım beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Biraz huzursuzluk olabilir. Aile reaksiyon vermemeye çalışın. Olayları idare edecek, toparlayacak olan kişi siz olabilirsiniz veya sizin olmanız gerekebilir. O yüzden durumlar durumları stabil bir şekilde yönetmeye çalışmak yerinde olacaktır. Sevgili kova burçları, güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Haftaya Venüs ve Mars arasındaki üçgen açıyla başlıyoruz. Özellikle geçmişle alakalı çözemediğiniz problemleri yeniden gözden geçirmek adına harika fırsatlar var. Evinizle alakalı değişimler yapabilirsiniz. Aile büyüklerinizle alakalı geçmiş konular güzel bir şekilde çözülebilir gibi gözükmekte. Hafta ortasında ise Mars retrosu bitiyor. Siz de Mars'ın retrosundan en çok etkilenen burçlardan birisiniz. Özellikle... Eviniz, yuvanız, konfor alanınız, rahat ve huzurda hissetmiş olduğunuz alanla alakalı ciddi kaotik durumlar yaşadınız. Ee, belki e, bir takım sağlık problemleri yaşadınız. Belki ebeveynlerle alakalı gündemlerle ilgilenmek durumunda kaldınız. Şimdi ise artık e, aksiyon alma zamanı başlıyor sevgili balık burçları. Hafta sonunda ise Venüs ve Uranüs arasında bir kare görünüm meydana gelecek. Burada özellikle tabii ki söylenen sözlerin aslında farklı alanlara çıkabileceği, biraz kırıcı cümlelerin sarf edilebileceği veya sizin geçmişle alakalı takıntılı, takıntılı tavırlarınız ve tutumlarınızın yakın çevre ilişkilerinize bir takım zararlar verebileceği etkileşimler mevcut. O yüzden size ne söylenirse söylensin biraz daha sakin kalmaya çalışın. Geçmiş meseleler çok fazla açılabilir. E, aşka dair konularda özellikle eski aşklar tekrar gündeme gelebilir ve hızlı bir şekilde başlangıçlar ve hızlı bir şekilde bitişler de mümkün. O yüzden e, çok fazla kendinizi kaptırmadan sakin ve stabil bir şekilde ilerlemeniz daha kıymetli olacaktır sevgili balıklar. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı, keyifli bir hafta olur sizler için. Geçtiğimiz hafta Yengeç Dolunay ile beraber yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanala abone olur, videoları beğenir ve yorumlarınızı paylaşırsanız yine mutlu olacağım arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus hesabından veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, mutlu haftalar olsun. Hoşçakalın.